Cari hesap fişleri nasıl işlenir? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğinizde cari yazarak cari hesap fişleri ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile nakit tahsilat, nakit ödeme, borç dekontu, alacak dekontu, virman fişi, özel fiş, açılış fişi, kredi kartı fişi, kredi kartı iade fişi, şirket kredi kartı fişi Kur farkı fişi oluşturabiliriz. İlk olarak nakit tahsilat fişini inceleyelim. Fiş bilgileri alanında işlem türümüz seçmiş olduğumuz işlem türüne göre pasif gelecektir. Fiş numara alanı ise sayfada yer alan kayıtlara göre numaralı olarak pasif gelecektir. İşleme belge numarası ekleyerek tarih bilgisini seçeriz. Eğer firmamızda şube bazlı çalışıyorsak ilgili şubemizi seçeriz. İşleme ait özel kod veya yetki kodu tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Proje dahilinde oluşturduğumuz bir kayıt ise ilgili proje bilgisini ekleriz. Detay sekmesinden raporlamada kullanılacak döviz türünü belirleyebiliriz. Malzeme bağlantısı varsa ilgili kaydı seçeriz. Eğer masraf merkezi var ise ilgili kaydı seçeriz. Kalemler alanına geldiğimizde cari hesap fişi, seçecek olduğumuz cariyi doğrudan alacaklandıracaktır. Cari kod alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İlgili kaydımızı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Satır alanında bulunan alacak bilgisini ekleriz. İşleme dair satır açıklamasını not alanına ekleyebiliriz. Fişe dair açıklama bilgisini açıklama alanına ekleyerek kaydederiz. Diğer fiş türlerini incelediğimizde nakit ödeme cari hesaba istinaden yapılan ödemelerin girildiği fiş türüdür. Kaşı etkilemez ve cariyi borçlandırır. Borç dekontu fiş türü cariyi borçlandırdığımız fiş türüdür. Alacak dekontu fiş türü cariyi alacaklandırdığımız fiş türdür. Örneğin personel maaş tahakkukları gibi. Virman fiş türü, cariler arasındaki borç alacak transferlerini gerçekleştirdiğimiz fiş türüdür. Özel fiş türü, hem borç hem de alacak işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz fiş türüdür. Açılış fişi, sisteme ilk girişlerde manuel olarak kullandığımız devir bakiyelerini yazdığımız fiş türüdür. Sistemi kullanmaya başladığımızda, yıl sonunda dönem devri ile açılış fişleri otomatik olarak oluşturulacaktır. Kredi kartı fişi, carilerden yaptığımız kredi kartı tahsilatlarımıza eklediğimiz fiş türüdür. Kredi kartı iade fişi, kredi kartı fişinde yapmış olduğumuz tahsilatın iade olması durumunda düzenleyici fiş türüdür. Kredi kartı fişi ve kredi kartı iade fişlerinde banka ödeme planları seçilmektedir. Şirket kredi kartı fişi, şirket üzerinden yapılan kredi kartı işlemlerinde düzenlenecek fiş türüdür. Kur farkı fişi, Cariler için oluşacak olan kur farklarını eklediğimiz fiş türdür. İşlem sayfasında kur farkı hesaplama parametreleri penceresi açılacaktır. İlgili tarihi seçerek cari bilgilerimizi, döviz bilgilerimizi ekleyerek kur farkı tutarını hesaplarız veya satırdan ilgili alanları da düzenlememiz mümkündür. Eklemiş olduğumuz cari hesap fişlerini aşağıdaki panelden diğer, Muhasebeleştir seçeneği ile muhasebeleştirebiliriz.